İslam felsefesi okumalarının sanırım 28. oturumundayız. Bu akşam felsefe kelam ilişkisi ve Fahreddin er Razi başlığıyla bir seminer gerçekleştireceğiz inşallah. ve konuğumuz Fahrettin Razi denilince Türkiye'de akla gelen belki de en önemli uzman ismi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi kıymetli hocamız Doçent Doktor Eşref Altaş olacaklar. Ben hemen hocamızla ilgili kısa bir bilgi vereyim sizlere. Eşref hocamız 98 Marmara İlayat Fakültesi Mecunlu ve 2009'da Fahrettin Errazi'nin i̇bn Sina Yorumu ve Eleştirisi adlı teziyle doktorasını tamamladı. Hocamızın doktora tezi aynı adla İz Yayınlarından çıktı 2015'te. Yine hocamız yakın zamanda Fahrettin Razi'nin e, muhassalını ana meseleleriyle, kelam ve felsefe muhassal başlığıyla e, tercüme etti. Tahkikli bir tercüme olarak. ve Bu eser de klasik yayınlarından çıktı 2019'da. E, Birçok makalesi var Fahrettin Razi ile ilgili eserlerle ilgili. Onun ülkemizde tanıtılmasına öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Ve bu konuda e, Klasik Düşünce Okulu'nda da devam ettirdiği ee, okumalar var ee, dolayısıyla şu anda alanın uzmanıyla birlikteyiz ee, hocam hoş geldiniz programımıza davetimizi kabul edip e, icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum hoş bulduk hocam ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim iyi akşamlar herkese İyi akşamlar hocam çok sağ olun ee, sayın hocam e, Şimdi Fahrettin Razi uzmanı sizsiniz, bugün sizin sözünüzü çok görmeden inşallah sizden dinleyeceğiz Razi'yi ve kelam-felsefe ilişkisi bağlamında onun yaptıklarını, çalışmalarını ve benzeri konuları muhtemelen bize ayrıntılarıyla anlatacaksınız. 12. yüzyılın son yarısı ve 13. yüzyılın ilk çeyreği diyebileceğimiz dönemde yaşamış ve e, müsteşeklerce İslam düşüncesinin taklit dönemi diye adlandırılan ama bugün Müslüman düşünür, e, düşünce tarihçilerinin yaptığı dönemlendirmeye göre de e, yenilenme dönemi diye, diyebileceğimiz bir dönemde çok önemli e, bir yöntemle yani eleştirel bir e, felsefeyle ya da tahkik yöntemi diyebileceğimiz bir yöntemle temayüz eden çok yönlü, merkezi bir düşünür Fahrettin Razi. Kelam, felsefe, usulü din, usulü fıkıh a dair birçok çalışması eseri var. Zaten sizden bunları da dinleyeceğiz inşallah. Kelam ve felsefe ilişkisinde de yani Gazali'den sonra özellikle işte müteahkirun kelam döneminin de ya da işte yeni eşyaricilik diye adlandırılan bir akımı da belirleyen bir takım nazari veya metodik çalışmaları olmuş Razi'nin. Şimdi sizden ricamız şu hocam, yani Razi'nin İslam düşünce tarihindeki bir kere yerini, bunu nasıl konumlandırabileceğimizi, daha sonra kelam ve felsefe ilişkisinde Razi ne yaptı ve ondan sonra eşaricilik, e, yeni Eşaricilik adıyla ya da yeni kelam diyebileceğimiz bir nitelemeyle neden nitelendirildi? Gazali'den farklı neler yaptı? E, ben sözü çok e, uzatmadan ve size e, bölmeden inşallah sözü size bırakayım. E, bizi aydınlatırsanız çok seviniriz hocam. Buyurun. Buyurun. Çok teşekkür ederim, ee, Caner Hocam sizin de belirttiğiniz gibi müsteşlikler tarafından taklit çağı diye ifade edilen ama aslında taklit çağı ifadesi modern bir ifade. Ee, Üstatlara gidip sorsak yani 11. yüzyılda 12. yüzyılda Gazai'den sonraki ustatlara, Razi'den sonraki ustatlara sorsak ne dersiniz diye onlar e mutlaka bize taklit değil tahkikten bahsedecekler. Dolayısıyla her şeyden önce e, taklit din zıddının e, kelam, felsefe, söz konusu olduğu zaman tahkik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu isimler hem bahsettiğiniz isimler hem bu isimler çerçevesinde yani İmam Gazzali, İmam Razi çerçevesindeki isimler muhakkikun olarak ifade ediliyor. Tahkik e, çağının insanları Tabii başka adlandırmalar da var. Onlardan bahsettiğiniz özellikle mütekaddimin müteahkirin şeklindeki bir ayrımdan bahsediyoruz. Mütekaddimin müteahkirin ayrımı da esasında bizim bu akşam ele aldığımız konuyla ilgili biraz da felsefe-kelam ilişkisiyle müteahkirin çağı ya da yeni eşarilik derken de benzer bir şeye gönderme yapıyoruz. Yenilenme dönemi derken de esasında yöntemlerin yenilenmesinden ya da yöntemleri yeniden ele alınmasından bahsediyoruz. E, klasik döneme baktığımızda bu dönem felsefe ve kelamın bir anlamda tedahülü olarak ifade edilen bir dönemde. Yani bunun farklı adlandırmaları var. Ben genellikle felsefe-kelam ilişkisi şeklinde bir ilişkisellik üzerinden okumaya ve sonu iti, sonucu itibariyle de Birbirine indirgenemez bir e, ikili e, nazarın iki grubuna e, atıf yapıyorum. O şekilde adlandırmayı tercih ediyorum. Ama Türkiye'de sıklıkla felsefi kelam şeklinde bir isimlendirme de var. Ama felsefi kelamı tercih etmediğimi e, özellikle söylemek istiyorum. Bunun da sebeplerini e, bu konuşma sürecinde biraz e, açığa çıkarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor, felsefe ve kelam arasındaki tartışmalar e, Razi ile başlamıyor. İmam Gazali ile de başlamıyor. Çok daha erken dönemden itibaren kelamcıların, mutezili kelamcıların tartışmalarına bakarsak onların tartışmalarında felsefi izleri sürebiliyoruz. Diğer taraftan, erken dönemden itibaren, ta Farabi'den, yani erken dönem, Farabi kelam için erken dönem sayılmaz ama felsefe için erken dönem sayılabilir. O dönemden itibaren Farabi ile çağındaki filozoflar arasında da yöntem konusunda ve benzeri ya da işte kelamın ne anlamı ifade ettiği konusunda bir e, muhaberenin bir karşılıklı, efendime söyleyeyim, birebir aynı zeminde olmasa da kitaplar üzerinden, ya da e, yazılar üzerinden bir tartışma yürütüldüğünü söylemek mümkün. E, şeye baktığımız zaman kelamcıların e, sadece filozoflarla değil, filozoflar dışında başka e, din dışı ya da dini bazı e, temellere saldırdığını düşündükleri gruplarla e, tartışmaları çok erkenden başlıyor. Yani geç dönemdeki felsefe, kelamı anlamak için biraz erken dönemdeki Kelamın karakterinin nasıl inşa edildiğine de bakmak gerekiyor. Siyasi tartışmalar, irade sorunu, işte Allah'ın birliği, sıfatları ve benzeri şeklindeki tartışmalara baktığımız zaman Kelamcılar çoğunlukla İslam dışı gruplarla bir şekilde etkileşimde olduklarını daima görüyoruz. Hani e, Sofistler denilen bir gruptan bahsediyor Kelamcılar ki Abdülbeler, Abdul Kahir, Abdül Kadir el-Bağdadiden itibaren e, efendime söyleyeyim bunu kitaplarda görüyoruz ya da işte e, erken dönemden itibaren fels, yani e, insanın metafizik bilgiye ulaşıp ulaşamayacağı noktasında Sümeniye diye bir grupla tartışmalarından bahsediyorlar. Ee, özellikle bilginin imkanı ve benzeri şeklindeki tartışmalar bu çerçevede önemli. Sofislerle genel olarak bilgi mümkün müdür değil midir tartışması yapılırken, e, Sümeniye ile bir tür rasyonel bilgi mümkün müdür değil midir tartışması yapılıyor. Sonra mühendisin denilen bir gruptan bahsediyor keramcılar, mühendisin grubuyla da metafizik bilgi mümkün mü değil mi şeklinde bir tartışma yürüttüklerini görüyoruz. İşte putbereslerle, sabilerle, işte astrolojik temelli çeşitli okurlar var, mecusiler, tabi, yün ve benzeri bütün bunları dikkate aldığımızda şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Kelamcılar e, daima erken dönemden itibaren kelama tehdit olarak gördükleri gruplarla muhatap olmuşlar. Felsefe-kelam ilişkisi, kelam ve diğer gruplar ilişkisi olarak ele alındığında, çok erken dönemden itibaren bu tartışmalar var. Bu tartışma e, tabii ki e, filozofları da kapsıyor. Çünkü biz yine e, Bakillani'de, İmam Cüveyni'de yani Eşari gelenek içerisinde, İmam Gazali ve İmam Razi'nin tabi olduğu Eşari gelenek içerisinde filozofların da çeşitli görüşlerinin ele alındığını biliyoruz. Evet. Peki müteakkirin dediğimiz dönem neyle tezahür ediyor? Müteakkirin dediğimiz dönem e, esasında İmam Gazali ile başlatanlar var. Ben şöyle bir şey yapıyorum. İmam Gazali ile başlayan, İmam Razi ile birlikte bir anlamda zirvesine ulaşan bir e, tanımlama biçiminden bahsedebiliriz. Dolayısıyla muhatap dönüşüm diyebileceğimiz bu muhatapların, genel gruplardan İslam dünyasındaki en fazla tehdit oluşturduğu düşünülen e, filozoflara doğru kayması İmam Gazali ile birlikte, o da biraz herkesin malumu olduğu üzere biraz konjektürel diğer taraftan batınilik tehlikesi gibi farklı tehlikeleri de beraberinde, e, bu tür tehlikelerin de yedeğine aldığını düşündükleri felsefeye karşı bir, Yeniden değerlendirme, daha güçlü okumalar, daha sert eleştiriler ve ne ifade ediyor İmam Gazze'nin söylediği gibi. Biraz muhatap dönüşümü böyle oluyor. Dolayısıyla hani temelde erret literatürü diye bir şey varsa bu erret literatürü kelamda başından beri var olan bir şey. Hani kelamı tanımlarken, bir kelamın fonksiyonlarını anlatırken bir taraftan kelamın, İslam dünyasındaki inançların, e, efendime söyleyeyim e, ikamesi, inşası, ikamesi demeyelim de inşası ya da ne bileyim kodifikasyonu sistemleştirilmesi işiyle uğraşırken, bir tarafta bunların savunmasıyla uğraşıyor. Dolayısıyla biz e, İmam Gazali'den İmam Razi'ye kadar olan dönemde, Diğer gruplardansa ki kelamın şöyle bir özelliği de var, e, kelam güncel bir e, bilim, daima güncel olanla muhatap olduğu için de yani kim varsa Sümeniye varsa, Sümeniye yaşıyorsa, Sümeniye efendime söyleyeyim Dehrîye yaşıyorsa, Dehrîye Berahime nübüvvete eleştiri yönetmişse e, Berahime'ye karşı duruyor. Bu dönemde de e, esas e, şeyin, e, grubun, karşıt grubun filozoflar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla filozoflar anlamındaki bir e, muhatap değişimi e, kelamın klasik geleneksel görüşleriyle geleneksel tavrıyla uyumlu bir e, efendime söyleyeyim şey olduğunu söyleyebiliriz. Değişim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, bu tabi İbn Sina'dan sonra İbn Sina'nın öğrencileri itibariyle öğrencileri eliyle İslam dünyasında felsefe büyük bir yaygınlık kazanıyor. Yani İmam Gazali döneminde olduğu gibi İmam Gazali'den sonra yazan isimler de bize İbnül Melahi gibi isimler sürekli şunu ifade ediyorlar. E, felsefe İslam dünyasında fazlasıyla yaygınlaştı ve bu yaygınlaşma e, geleneksel olarak felsefe ile ilgilenmeyen Maturidi ya da Hanefi fukahası arasında da ee, İbn Sina felsefesi okunur duruma geldi şeklinde e, efendime söyleyeyim bir şeyden bahsediyoruz durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu muhatap değişimin arkasında da böyle bir şey var. Fakat şunu da söylemek lazım İbnul Melahimi tam olarak kimi kastediyor bilmiyorum ama e, e, hanefi Geynek arasında yani hanefi e, e, efendime söyleyeyim daha doğrusu Maturidi kitaplarında felsefenin İmam Gazali ve İmam Razi'de olduğu gibi güçlü bir muhatap alınışlığı devam etmiyor. Daha doğrusu Semerkandi ve sadr Şeria gibi bazı isimler dışarıda tutulursa, biz mesela Ebu'l-Bereket En-Nesefi'ye baktığımız zaman, El-Umde'de hala e, o klasik dönemdeki isimlerden, Dehriye, Sümeniye, Mazdekizin falan bu isimlerden bahsetmeye devam ediyor. Dolayısıyla kelamın bir kanadı için, bunu güçlü bir şekilde iddia edebiliriz. Özellikle Eşari kelamının, e, efendime söyleyeyim, e, güçlü bir şekilde filozofların muhatap aldığını ifade edebiliriz. E, Maturidi gelenek zannediyorum o dönemde henüz o kadar bir ilgi duymamaya devam ediyor. Şimdi e, şeye baktığımız zaman bu müteakkirin dönemindeki İmam Gazali dönemindeki, İmam Razi dönemindeki kelamcıların, Muhatap dönüşümleriyle beraber aynı zamanda ilgilerinde de bir dönüşüm olduğunu söylememiz mümkün. Yani neyle ilgileniyorlar? İmam Razi'den sonraki birçok eşari kelamcının kendisini belli bir mezhebe müntesip görmesine, mensup görmesine rağmen i̇bn Sina eserleri okuduğunu, i̇bn Sina'yı efendime söyleyeyim tartıştığını, işarata şehler yazdığını biliyoruz. Dolayısıyla... Ee, İmam Gazali bir başlangıç olarak kabul edilirse müteahkırın kelamının büyük oranda isimleri bu literatürle, felsefi literatürle uğraştıkları gibi devasa bir literatür de ortaya çıkarıyorlar kendileri. Ee, peki bu durum yani e, bu ne anlama geliyor sorusuna şöyle kısaca bir şey söyleyeyim. Yani İmam Maturidi e, Kitab-ı Tevhid'de Ele aldığı o geneliksel problemler, işte kâbiyle ilgili problemler, sofistlerle, sümeniye ile ve benzeri e, gruplarla ilgili, seneviye ile ilgili ele aldığı problemler neyse, aslında İmam Gazal, İmam Razi açısından bakıldığında felsefi problemlerde benzer bir şekilde ele alınmış oluyor. Dolayısıyla bu ilgilerdeki değişimi kelamcıların filozof olması ya da filozoflu heves etmesi şeklinde okumanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Dedim ki, e, bu döneme e, bazıları taklit çağı, bazıları telfik, bazıları tedakul, bazıları mez, mez gibi ifadeler kullanıyorlar. Yani 12, e, 11. yüzyıldan sonraki kelam bir tür mezce dahil olmuştur. Ve bu mez tarafları arasında da felsefe ile kelam vardır. Bu iddianın yani buranın böyle okunmasının, güçlü bir şekilde böyle okunmasının ilk izlerini biz İbni Haldun'da görüyoruz. İbni Haldun diyor ki aslında felsefe ile kelam ilişkisi iki e, tarzda, iki tavırda ortaya çıktı. Aslında bir tür e, felsefe kelam ilişkisi var ama iki tavır var. Bu tavırlardan bir tanesini İbn Haldun, İmam Gazali ve İmam Razi'ye atfederken bir tanesini de Tusi ve Beyzavi gibi isimlere atfediyor. Benzer bir yaklaşımı Taşköprüzade'de bulmak mümkün. Taşköprüzade diyor ki, e, felsefeyle ilişkilerinde diyor, kelamcıların özellikle İmam Gazali, İmam Razi gibi isimler felsefeyi ele alıp onu eleştirmek üzere hareket ederlerken Tusi ve onun takipçileri, efendime söyleyeyim, felsefeyle kelamı bir tür mezce sokmak istediler. Dolayısıyla Taşköprüzade'ye bakarsak, Miftav-ı Saadede, bir anlamda bunun, efendime söyleyeyim, bu ilişkinin iki tarz olarak ortaya çıktığını görmemiz mümkün. Fakat modern dönemde bu mezcid iddiası da güçlü bir şekilde, mesela Cabiri tarafından telfiki tedahul iç içe geçmiş, Efendime söyleyeyim biri ötekinden ayırt ediplemez ve telfiki olması itibariyle bir tür seçmeci tavır takınan bir felsefe-kelam ilişkisinden bahsediyor. Ee, bana kalırsa bu iddiaların yani felsefe-kelam ilişkisini özellikle razi ve razi takipçileri söz konusu olduğu zaman bu felsefe-kelam ilişkilerini yeniden düşünmek ve felsefi-kelam ifadesinin ne anlam ifade ettiğini yeniden sorgulamak gerekiyor. Ben biraz hani konumuzun başlığı da felsefe kelam ilişkileri ve razı olduğu için doğrudan raziyi anlatmaktansa razı üzerinden bu tür bir tartışmanın ne anlam ifade ettiğini e, ettiğinin ardına düşmeyi daha uygun buluyorum. Şimdi burada birkaç mecliden bahsedebiliriz, birkaç karışımdan bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi meseleler olabilir. Şimdi meseleler söz konusu olduğu zaman şöyle söylememiz lazım. Ee, felsefe İbn Sina eliyle bir anlamda kelamın konuştuğu geleneksel olarak konuştuğu konular üzerinde durmaya başladı. Bu tas gibi efendime söyleyeyim İbn Sina uzmanları e, ve Türkiye'de e, birçok uzman şunu dile getirdi ve dedi ki e, İbn Sina Kelamın ele aldığı, Allah'ın varlığı, Allah'ın ispatı, Allah'ın birliği, vahyin anlamı, nübüvvetin anlamı, bir kurtuluşun nasıl olacağı gibi konular çerçevesinde e, İbn-i Sina her defasında kelamcıların konuştuğu konuları işaret gibi eserlerinde ya da diğer eserlerinde yeniden yeniden ele aldı. Dolayısıyla mezçi açısından baktığımızda bir girişkenlik girişim açısından meselelerin birleşmesi noktasında baktığımızda e, buradaki ilk e, adımlardan bir tanesinin İbn Sina tarafından geldiğini söylememiz mümkün i̇bn Sina'nın eserlerinde nihayetinde biz vahin anlamı, Farabi'de de benzer şeyler buluyorduk, nübüvvetin anlamı, evet. efendime söyleyeyim insanın, insani nefsin nasıl kurtulacağı ve benzeri tartışmaların yapıldığını biliyoruz. Kelam cephesinden bakıldığında az önce söylediğim o mevzi ilişkiler dışında ilk defa İmam Gazzali daha güçlü bir muhatap alma durumuna girdi e, felsefeyi ve burada da Öncelikle işte Makasül Felsefe, daha sonra Tahfütül Felsefe, Münyarun İlim gibi ve benzeri eserlerle, bu kız burada isimleri tek tek saymaya gerek yok eserlerle birkaç tavır geliştirdi felsefeye karşı ve aynı zamanda klasik kelama karşı da birkaç tavır geliştirdi. Şimdi önce felsefeye karşı nasıl tavır geliştirdi, ona bakabiliriz. İmam Gazali felsefeyi e, Makastül Felasife gibi eserlerinde bir bütün olarak incelese de aslında Teafütül Felsefe'de e, 20 konu seçti ve bu 20 konunun da e, eğer birbirine indirgenecek olursa çok daha temel birkaç, e, üç esasa e, zannediyorum iktisatta öyle bir ifadesi vardı. Aslında ben üç esas noktasından filozoflarla muhatap e, Yani ötekiler bir tür çoğaltma eylemidir diye Hı. E bu yani bu teklif noktalarını kastetmiyorum ama şeyden yani üç esas derken onu kastetmiyorum. Meseleni yani. kasteder e, ve mi? ahiret gibi. Hı. Evet evet e, genellikle bu tür şeyleri kastediyorum. Dolayısıyla felsefe söz konusu olduğu zaman yani bunu ayrıntılı konuşabiliriz ama bu çok konuşuldu ve hepimizin bildiği için ben işaret etmekle yetineceğim. Felsefe karşı böyle bir tavır geliştirirken ama aynı zamanda felsefede özellikle metafiziği ve mantığı kelama dahil eden ya da kelamın karşılığı olarak gördüğü için, mesela İmam Gazani'nin bilimler tasniflerinde metafiziği görmüyoruz. O metafiziği herhangi bir İslam dünyasındaki üretilen efendime söyleyeyim görüşler gibi makalatü ehlil fırak Adı altında ele alıyor sıklıkla. Diğer taraftan mantığa ne tür bir muamele yaptığını, yani onu İslami ilimler ya da daha doğrusu bilginin güvenilirliği için temele koyduğunu hepimiz biliyoruz. Ve nihayet üçüncü bir şey. Gazali şunun da farkına vardı. Burada da kelama yaptığını söyleyip sonra felsefeye son yaptığı şeyi de ifade etmek lazım. İmam Gazali, kelamın hakikat araştırmasından, yani... E, kelamın e, bu dünyadaki varlıklara dair, türlere dair, hakikatlere dair araştırmasından pek memnun olmadığını ifade ediyor şeyde El kızda. Hakikat araştırmasına yeltendiler fakat bunu başardıklarını düşünmüyorum dedi. Ve bu hakikat araştırmasını başaramadığını düşündüğü kısımları e, özellikle işte Cevher Aras kısımlarını kitaplarında daha doğrusu Temel iktisat kitabında çok az, çok sınırlı bir şekilde bir iki sayfa üzerinde ele aldı ve böylece daha önce kelam elinde, mutezile elinde yapılmış araştırmaları bir anlamda e, dışarıda tutmuş oldu. Peki bunun yerine neyi kabul etti? Bunun yerine işte Tehafüt'te de, da söylediği şekilde bir tavır geliştirdi. E, felsefenin fizikte ve metafizikteki bazı problemleri dışarıda tutulursa, metafiziği dışarıda tutulursa, matematik e, açısından, fiziğin temel konuları açısından, e, efendime söyleyeyim, ahlak, siyaset ve benzeri bu tür bilimlerde, bir problem oluşturmadığını, yani problem oluşturduğunu ama bu, bu problemlerin arızi olduğunu, bunun da genellikle cehaletten kaynaklandığını, yoksa bu bilimlerin kendinde bir kötülük içermediğini ifade etmiş olmalı. Dolayısıyla biz Gazali'nin nihai bir projesine baktığımız zaman, bir anlamda iktisat kitabı üzerinden konuşacak olursak, doğrudan, Allah Teala'nın ispatı için varlık araştırmasıyla giren ama bu varlık araştırmasını çok kısa yapan, efendime söyleyeyim daha sonra Allah'ın varlığı, ispatı, sıfatları, fiilleri, nübüvvet, ahiret ve benzeri konuları uzun uzadıya el alan bir kitapla karşılaşıyoruz. Evet. Şimdi neyi konuşuyoruz şu anda? meseller nasıl iç içe geçti? Biraz onu konuşuyoruz. Ee, tekrar başlığımızı hatırlatalım da şey kaybolmasın. yani Dinleyici izleyip takip edebilsin. Evet. Yeni katılımlar da oluyor hocam. Eyvallah. Hoş gelmişler. Şimdi meselelerin iç içe geçmesinde Razi'nin rolü nedir diye baktığımız zaman, Razi bir defa şunu söylemek gerekiyor. İmam Gazzali'nin mevzi tavrından uzak olduğunu söylememiz lazım. Mevzi tavrı derken İmam Gazali'nin az önce söylediğim belirli meseleleri ele alan tavrından uzak. İmam Razi hem el mebahiste hem nihayetül ukulde hem diğer felsefi kitaplarında muhassalla şurada burada bütün felsefi meseleleri tek tek ele almayı daha fazla yayılıyor. Dolayısıyla bütüncül bir karşılaşmayla yani hem kelamın hem felsefenin bütüncül bir karşılaşmasından bahsediyoruz. Bir defa böyle bir farktan bahsetmemiz lazım. Yani Gazzali'nin dışarıda bıraktığı, ayıkladığı meseleleri Razi tekrar kelamın bünyesine dahil etmeye çalışıyor. Evet. Fakat burada İmam Razi bunu yaparken birkaç farklı şey yaptı. Bunlardan bir tanesi, mesela onun kitaplarının en azından içeriklerine baktığımız zaman meseleler, meseleler çünkü kitaplarda başlık olarak bize verilir. Kitaplardaki meselelere baktığımız zaman o e, mesela nihayet-ül okuldan başlayalım. Önce ee, bilginin ne olduğundan başlar, bilgi tartışmalarını yapar. Bu bilgi tartışmalarını yaparken felsefenin tanım teorisi, tasavvur teorisi, tasdik teorisi bunları tamamıyla yeniden yeniden ele alır, eleştirir, ne anlama gelir bunun üzerinde durur. Sonra düşünmenin yolları, düşünme tarzları, nazar dediğimiz başlıkları yeniden ele alır. Bunlar e, İmam Gaza'nın iktisadında sadece nazar başlığıyla görebileceğimiz şeylerdir. Ama İmam Gaza'dan önce farklı farklı kitaplarda, farklı tarzlarda vardır. Sonra deliller konusunu ele alır. Sonra İmam Razi'nin yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi bu Cevher-Araz bahislerini hem Mu'tezile'den hem efendime söyleyeyim felsefeden bir tür karışımla yeniden kelami başlıklar altında ele alması. Dolayısıyla İmam Razi sanki kafasında şöyle bir şey düşünüyor. Kelam öyle bir disiplindir ki felsefenin insana ne vaat ediyorsa onu onun ardına düşen bir disiplindir de. Cevheri araz bölümlerinde ne var? Baktığımız zaman Cevheri araz bölümlerinde e, bir defa geleneksel felsefede kabul edilen dokuz kategorinin tamamının ele alındığı ama kategori olarak ya da metafizik ya da mantık bir bağlamda değil, fizik bağlamda ele alındığını görüyoruz. Yani Memrazi 9-10 kategori üzerinden içinde yaşadığımız dünyanın tamamını bize anlatmak üzere bir hakikat araştırması yapar. Dolayısıyla bu anlamda hem felsefenin kategorileri üzerinden felsefeyi hem de burada ele aldığı problemler itibariyle Mu'tezile'nin o geriye bırakılan İmam Gazali tarafından dışarıda tutulan problemlerini yeniden kelama e, dahil eder. Bu anlamıyla İmam Razi hem Mutezile Projesi'nin hem Eşari Projesi'nin hem felsefenin bir anlamda tartıştığı problemleri bütünüyle kendinde e, toplayan, meseleler itibariyle toplayan bir imama dönüşür. İmam olmasının anlamı da esasen biraz burada ortaya çıkar. Çünkü bu kitaplarda aynı zamanda biz bu bahsettiğim e, bölümler dışında el Umurun Amme dediğimiz ve ilk defa İmam Razi tarafından isimlendirilen ama konuları itibariyle hem felsefede hem <gülüyor> geleneksel kelamda ele alınan e, temel kavramları, ana kavramları ya da genel kavramları ele aldığını görürüz. Diğer taraftan e, yine geleneksel kelamda ele alınan konular yani Allah'ın e, ispatı, onun tevhidi, e, onun efendime söyleyeyim, sıfatları, isimleri, ahiret, nübüvvet gibi konularında ele alındığını görürüz. Dolayısıyla eğer bana şimdi sık sık soruluyor, deniyor ki hocam felsefeyle kelamı karşılaştırmalı olarak nereden okuyalım? Ya da felsefeyle kelamı nasıl şey yapalım? Hani birini okuyalım ötekini e, ikisinin de meselelerini ve bu meselelerin karşı karşıya geldiği noktaları görmek istiyorsak İmam Razi'nin muhassalı, el mebaisi ya da onun e, özellikle muhassal isimli eseri aslında bu karşılaştırmanın, bu meselelerin bütünüyle el alındığı bir kitaptır. Dolayısıyla felsefe kelam karşılaştırmasını içeren bir eser okumak isteyen oradan bakabilir. Fakat şimdi burada bir sorun var. Buradaki sorun şu, İbni Haldun diyor ki meseleler ayırt edilemez hale geldi. Fakat meseleler ayırt edilemez hale geldi, ben e, açıkçası... Hem İmam Razi'nin kitabında hem sonraki İmam Razi'nin Muhassal'ı takip eden, Efendime Söyleyeyim Mevakıf gibi, Şer'ün Mevakıf gibi, Makasit gibi kitaplarda okuduğumuzda meseleler ayırt edilemez hale gelmiyor. Dikkatli bir okuyucu, Efendime Söyleyeyim iyi bir felsefe okuyucusu, iyi bir kelam okuyucusu, kimin neyi savunduğunu pekala bu kitaplarda çok rahatlıkla bulabilir. Çünkü kitapların artık yeni dizaynı, hem felsefenin hem kelamın konularını ele alan, tartışan ve hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğuna delillerle karar veren bir sistematikle karşı karşıya. Şimdi zihni tembellik şöyle bir şeyi gerektiriyor. İşte Farabi okuduğunda Farabi'nin bütün görüşlerini ardarda arda sıralı olarak bulayım ve geçeyim. İşte İbn Sina'yı okuduğumda İbn Sina da böyle değil galik. İbn Sina çünkü klasik dönemle yani kendi klasik dönemiyle şarihlerle antik dönemle sürekli mücadele halinde eleştirerek yeniden deliller inşa ederek meseleri ikame ediyor. Razide de böyle bir şey görmek mümkün. Dolayısıyla biz bitireyim meseleler konusunu başka konular hakkında da konuşmak isterim. Meselelerdeki mezci, meselelerdeki karışımları, konuların meselen iç içe geçmesi şeklinde değil, meselelerin bir karşılaştırmalı, felsefe tarihi karşılaştırmalarını düşünce tarihi gibi ele alırsak çok daha doğru sonuçlara varacağımızı düşünüyorum. Evet, Şimdi hocam, burada ha, ben... bir başka konu var. Ha, tamam, buyurun. buyurun hocam. Yeri gelmişken, yani o ayrımı fark eden, dikkatli bir okuyucu dediniz meselelerin birbirine karışmadığını anlayabilir dediniz. Yani Fahrettin Razi, mesela Mütekaddim'un kelam çatısını koruma çabası içerisinde mi aynı zamanda? Yani bu e, kelam ilminin bir çatısı var, e, işte öncekilerden gelen. Bu çatıyı da kaybetmeden ama yeni tahkik usulünü de göz ardı etmeden ve bu sistemi de benimseyerek yeni bir kelam yapma çabası içerisinde mi yoksa mütekaddimun kelamını görmezden gelerek yeni bir inşa mı yapıyor? Şimdi hocam hiçbir düşünce tarihçisi takdir edersiniz ki böyle bir şey yapamıyor. Yani Hı -hı. geçmişi, e, Razi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Razi e, muhtemelen İslam düşünce tarihindeki en iyi düşünce tarihçilerinden bir tanesi de aynı zamanda. Evet. Yani onun riyaz Monika'sından Munika'sından tutun, farklı farklı eserlerine kadar, bakın bugün modern çalışma tarzında çalışmaları var. Mesela diyor ki Nazzam, Nazzam başlığı atıyor, Nazzam'ın bütün görüşlerini alt alta sıralıyor. Biraz o Eşari'nin makalat-ül gelen bir nosyon bu. Ee, düşünce tarihçileri, büyük düşünce tarihçileri, daha doğrusu büyük filozoflar aynı zamanda büyük düşünce tarihçileri. İbn Sina da öyle. Efendime söyleyeyim, İmam Esâriye baktığımız zaman o da öyle. İmam Mahtûr dinin işte kitabı Tevhid'e baktığımızda o da sürekli efendime söyleyeyim geçmişteki kimin ne söylediğini bilip onun üzerinden yargılarını devam ettiriyor, tartışmalarını devam ettiriyor. İmam Razi hususen bu konularda yani mezhepler tarihi ve Fırak literatürüne katkıda bulunacak eserler yazıyor. İşte e, onun Tahsil, et tahsil Adlı e, eserini biliyoruz. O bugün İtikadatül Fırakın Müslümin e, diye bilinen zannediyorum İtikadat. Evet. Bilinen eserin tamamını dikkate aldığımızda bu İtikadat o eserin yarısı Riyazül Monika'yı dikkate aldığımızda başka başka eserlerini dikkate aldığımızda çok iyi bir e, tarihçi ve Mu'tezile'yi de çok iyi biliyor. Hatta Mu'tezile'yle sahada karşılaşmış e, bir isim, o Mu'tezile'nin birçok görüşünü, onun hem tefsirinde, e, kaybolan görüşlerini tefsirinde hem diğer eserlerinde bu, buluyoruz. Zaten kendi geleneği de var. Kendi geleneğini İmam Eşari'ye kadar babası üzerinden, Cüveyni üzerinden e, akıp giden bir geleneğe sahip. Diğer taraftan İmam Razi aynı zamanda şunu söylüyor. Ben diyor, Şerhül işaratı yazdığımda yazma sebeplerinden bir tanesi şu. Yani herkes kör yarasalar gibi i̇bn Sina'nın işaratı üzerine üşüşüyor ama kimsenin bir şey anladığını görmüyordum diyor. Dolayısıyla şimdi bakın Muhtizli'yi bir taraftan çok iyi bilen, kendi geleneği eşariliği çok iyi bilen, felsefe geleneğini çok iyi bilen bir ismin e, bu gelenekleri dışarıda tutması söz konusu olamaz. Zaten tam da onun için üç geleneğin bir anlamda kesişim noktasında bütün o çatıları bir şekilde kendi sistemine yani yeni sistemine entegre ediyor. Burada biz yani Razi'nin kelami yazım tarzında eşariliğin hiçbir şeyinin kaybolmadığını garanti edebiliriz. Yani İmam Bakillani'deki, Cüveni'deki ve kendi öncesindeki eşari kelam kitaplarında yer alan her mesele burada var. İkincisi i̇bn Sina'nın bütün e, el-eşifayı el-mebaysül-meşrikiyede tek tek başlıklandıran, onları problematize eden, yeni yeni meseleler haline getiren de e, İmam Razi'dir. Yani bugün vücud-i çeşitli efendime söyleyeyim, umur-u şuraya buraya kadar birçok kavram tartışıyoruz. Bu kavramların kökleri İbn Sina'da varsa da bunları sistemleştiren, mesele haline getiren, problem haline getiren ve bunların uzantılarını bir problem haline getiren İmam Razi. Diğer taraftan Mutezile'nin problemlerini bütün eserlerinde ele alan dolayısıyla biz o, o geleneklerin hani Mutezile geleneğinin tamamını şey yapması beklenmez zaten kendi sistemi itibarıyla şeyde buluyoruz, İmam Razi'nin kitaplarında buluyoruz. Dolayısıyla yeni sistem aslında önceki o gelenekleri içinde barındıran fakat meseleler itibariyle barındıran bir kitap. Şimdi bunun ne anlama geldiğini konuşmak istiyorum. Evet. İkinci şey, karışım yani sizin de sorduğunuz soruda yöntem, tahkik yöntemi itibariyle. Şimdi şunu söylemek lazım. E, kelam kendi içerisinde, süreç içerisinde hem e, eşari kelamı hem mutezile kelamının çeşitli delilleri süreç içerisinde eleniyor ve yerine yeni deliller ikame ediliyor. Ya da delillerin formatları üzerinde oynamalar yapılıyor. İmam Cüveyni'nin bu tür bir deliller tartışması yaptığını biliyoruz. Yani Allah'ın ispatından tutun farklı metafiziğe varın, vardıran, vardırdığı düşünülen, işte gaybin şahide kıyası gibi deliller, ilzamın ne anlam ifade ettiği, işte kıyasım ı ne anlam ifade ettiği gibi ya da işte delilin mutlağını, meddûlun mutlağını gerektirir mi, nikası edille ve benzer. Bu tür deliller noktasındaki tartışmalar İmam Cüveni'den itibaren sürekli devam ediyor. İmam Gazali, İmam Razi nihayetinden nihayeti bu kulla özel bir başlık açıyor. Geyeneksel kelamın delillerinin hangilerinin zayıf, hangilerinin güçlü olduğunu birbirinden ayırt ediyor. Ve sonuçta ortaya şöyle bir şey çıkıyor. E, kelam bir anlamda İmam Gazanin mantığı entegresi itibariyle de dikkate alırsak yeni bir yöntem, daha doğrusu Nazar'ın felsefi arka planını da kullanan yeni bir yöntemle yoluna devam ediyor. Dolayısıyla şöyle söylemek lazım, İmam Razi bunu kabul ediyor. Nazar yöntemi altında hem kelam nazar yöntemi altında hem kelam hem de felsefe efendime söyleyeyim e, mantıklı deliller üzerinden artık tartışmaya devam ediyorlar. Fakat burada nüanslar var tabii ki. Şimdi bir nokta daha var o noktayı da ifade edeyim sonra e, değiştireyim kavramlar mevzusu. Şimdi kavramlar konusunda da hem Razi'nin hem efendime söyleyeyim, felsefi geleneğin kullandığı kavramlarda yakınlaşmalar görüyoruz. Yani işte mekan kavramı gibi, mütehahiz kavramı gibi, hudus kavramı gibi, imkan kavramı gibi, varlık kavramı gibi, mahiyet kavramı gibi kavramlarda bir ortaklaşmaya doğru bir yolculuk yapıldığı söylenebilir. Fakat şunu dikkate almamız gerekiyor. Ee, mesela Umur Amma'daki kavramları hem kelamcılar hem filozoflar kullanmasına rağmen kelamcılar büyük oranda bu kavramları zihnin itibarları olarak kabul ederlerken İbn Sina'da bunların birer vücudi mana olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla kavramın adı aynı olsa da ifade ettiği şey farklılaşabiliyor. Mesela mahiyet kavramı İbn Sina söz konusu olduğu zaman ya da vücutli zihni kavramı İbn Sina söz konusu olduğu zaman zihindeki tasavvurlara hasıl olan surete denk gelirken İmam Razi bunun bu şekilde anlaşılmaması gerektiğini söylüyor. E, efendime söyleyeyim benzer birçok kavram örneği verilebilir. Mesela mekan her ikisinde farklı anlama geliyor. Yani hayizde bulunma e, felsefi gelenek için bir mekanda e, üç boyuta yayılımla birlikte bir anlam kazanırken kelami gelenek hayizi boyutlar öncesi bir yer kaplama olarak e, düşünüyor. Dolayısıyla hani dikkatli bir okuyucu şeye yaklaştığı zaman, bu eserlere, bu kitaplara yaklaştığı zaman her bir kavramın aslında ciddi bir şekilde, efendime söyleyeyim, yeniden tanımlandığını görmesi mümkün. Evet. E, dolayısıyla e, şöyle söyleyelim, e, bu noktalar dikkate alındığında, yani yöntem konusu dikkate alındığında, meseleler dikkate alındığında, biraz da konu birlikteliği ya da gaye birlikteliği, marifetullah gibi temel, büyük umdeler dikkate aldığında, felsefe ile kelam arasında bir tür şey görmemiz mümkün, yakınlık ya da meselen iç içe görmemiz mümkün. Fakat şimdi şunu soralım. Yani e, felsefi kelam demeyi gerektirecek ya da felsefeyle kelam bütünüyle iç içe geçmeyi geçmiştir şeklinde demeyi gerektirecek bir zeminde miyiz? Yani gerçekten bir dünya görüşü olarak insana vaat ettikleri itibariyle, insana çizdikleri kurtuluş yolu itibariyle iki sistemin, artık sistem olarak ifade edeceğim tırnak içinde, e, i̇bn Sinacı ve Razici sistemin ee, aynı şey söylediğini iddia etmek mümkün mü? Şimdi Urmevi zannediyorum Erbay'ın şerhinde şöyle bir şeyden bahsediyordu. allah Teala söz konusu olduğu zaman daha doğrusu nazari düşünceler söz konusu olduğu zaman Allah hakkında Allah'ın kelam e, kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğu ve celal sıfatlarıyla muttasıf olduğu konusunda herkes aynı şeyi düşünür diyor. Hakikaten öyledir. Yani cebriyesinden, efendime söyleyeyim, e, hatta şeyine kadar, mücessimesine kadar, e, mutezilesine kadar herkes Allah Teala'nın yetkinlik sıfatlarıyla donandığını düşünür. Felasife de benzer bir şekilde düşünür. Urmavi diyor ki ikinci ilke de temelde şudur. Her gelenek Allah ile Allah'ın dışındaki varlıklar arasında kesin bir ayrım yapar. Zorunlu mümkün ya da kıdem, kadim, hadis gibi ayrımlar. Dolayısıyla İslam düşüncesinde bu temeller dışında kimse yoktur der. Fakat şimdi soru şu, yani bu tür en genel cinsleri dikkate aldığımızda sadece İslam esnepleri arasında değil, farklı e, dinlerde de benzer şeyleri görebiliriz. Asıl gelenekler arasındaki ayrılıklar bu tür ortak noktalarda değil, ayrım noktalarında ortaya çıkıyor. Yani cinste insan da canlı, efendime söyleyeyim, başka bir diyelim ki tavşan da canlı. Tavşan da canlı, insan da canlı diye ikisi aynı tür olmuyor. Kelama da bunu uygularsak, kelam ve felsefeye, bunlar müteal ve aşkın bir varlığı kabul etmeleri itibariyle aynı olmuyorlar. Çünkü bunların ayrımlarına baktığımız zaman tavşan için başka bir şey söylüyoruz, insan için başka bir şey söylüyoruz ve temelde ayrım da ortaya çıkıyor. Peki bu Ayrım noktaları ne diye sorduğumuz zaman kendimize birkaç temel noktayı tespit edebiliriz. Yani hem İmam Razi'nin üzerinde sıklıkla durduğu hem geç dönem yani İmam Razi'den sonraki felsefi kelam ekolüne mensup diye söylenen isimlerin üzerinde sık durdukları birkaç şey var. Mesela İyici'de bunlardan bir tanesi ve o geleneği takip eden isimler. Bunlardan biri şu. Allah Teala'nın ee, tırnak içinde mahiyetine dair ya da özelliklerine dair temel bir yaklaşım. Yani benim sıklıkla vurguladığım faili muhtar olmak ile mucip bizzat arasındaki farklı yaklaşım bir defa iki geleneği kesin olarak birbirinden ayırıyor. Tusi gibi isimlere sorsak mucip bizzatta da bir irade e, söz konusu. Fakat Kelamcılar bu iki kavramın yani mucib bizzat Tanrı olanla mucib bizzat Tanrı şu demek varlığın kendisinden zorunlulukla çıktığı bir Tanrı, sudur teorisinin bir gereği olarak, birden bir çıkar teorisinin bir gereği olarak faili muhtar Tanrı ise iradesiyle yaratan daha doğrusu iradesi devreye girdikten sonra, iradesi sonrasında ertesinde varlığın ortaya çıkması demek. Fakat e, filozoflar Tanrı'nın iradesiz olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, onların söyledikleri şu, Tanrı'nın iradesi tek gönlü olarak yani imkane am tarzında mümkünün sadece bir tarafına dönük olarak ortaya çıkarken, kelamcılar iki e, farklı şey arasında yapma ve yapmama arasındaki bir farklılıktan ortaya çıkan, e, iradeye ya da e, seçime, tahsise efendime söyleyeyim, irade diyorlar. Dolayısıyla iki iradenin farklılığı beraberinde tabii bu Tanrı anlayışlarına bağlı olarak farklı durumları meydana getiriyor ve aslında bu iki disiplin de temelde burada farklılaşıyor. Yani iki disiplinin ya da iki geleneğin ehasus sıfatı nedir diye soracak olursak felsefe için mucib bizzat Tanrı anlayışı kelam için faili muhtar Tanrı anlayışıdır. Bunların bir de uzantıları var. Yani e, mucib bizzat ve faili muhtar Tanrı anlayışının uzantılarını dikkate aldığımız zaman bu uzantılar itibariyle diyebiliriz ki mesela e, şeyin, e, efendime söyleyeyim alemin hudusu ya da kıdemi sorunu temel bir sorun olarak, bir ayrım olarak her dönem devam ediyor. Yani bu e, birbirine indirgenemiyor, aşılamıyor, mezcedilemiyor, bir karışım haline getirilemiyor. Bunu iddia eden birkaç isim ya da iddia ettiği söylenen birkaç isimden bahsedilebiliyor. Fakat e, burada bir e, genellikle bir tartışma devam ediyor. İkinci nokta, adet teorisi yani evrendeki nedenselliğin nasıl anlaşılacağı nokta illet ve malul arasında zorunlu bir ilişki mi var? Mucib bizzat Tanrı zaten bunu söylüyordu. Yani illet varsa, tam illet varsa tam illetin olduğu noktada e, efendime söyleyeyim malul zorunlu olarak ortaya çıkar diye söylerken e, kelamcılar o tam illeti zat yapmaktansa sıfatları da ilim, irade, kudret gibi sıfatları da ekleyerek bir tür e, efendime söyleyeyim, irade sonrasında bilgi ve kudret sonrasında alemin ortaya çıkması gerektiğini söyleyecekler. Bu tabii hayatın, daha doğrusu sonraki yaratma süreçlerinin tamamına da yansıyacak. Yani alemdeki fizik nedensellikte, metafizik nedensellikte, felsefede mucip bizzat üzerine kurgulanırken, kelamda bir anlamda faili muhtar üzerine bir adet olarak kurgulanacak. Razi'nin çok az yerde zorunluluk olarak iddia ettiği mesela bilgi işte iki öncül varsa sonucu zorunludur şeklindeki epistemolojik zorunluluk ifade ettiği yerlerde bile kendi geleneğindeki isimler ya burada Razi ne kastediyor, eşari geleneği aşıyor mu diye Razi'yi sorgulayacaklardır. Dolayısıyla bu çok sert bir noktadır şey itibariyle bakıldığı zaman, iki gelenek açısından bakıldığında. Bir tanesi de e, Tanrı'nın tikelleri bilmesi ve dini hayatın imkanı zaten bu İmam Gazali tarafından tespit edilmişti. Dolayısıyla oraya tekrar girmeyeyim Şimdi birinci mesele, dolayısıyla mucib bizzat ve faili muhtar konusu ve bunun gerekleri olan işte kıdem hudus gibi, illet, illiyet gibi, nedensellik gibi e, efendime söyleyeyim, az önce söylediğim tarzda Tanrı'nın tikelleri ne tarzda bildiği şeklindeki tartışmalar bu birinci e, ana unsurun karşılaştırması. Varlık mahiyeti de sanki bu çerçeveye giriyor Varlık mahiyeti şöyle ifade edelim hocam. Varlık mahiyet tam olarak şeyin, nedir adını söyleyeyim, felsefi ve kelami geleneğin e, zıtlaştığı bir şey değil. Yani sadece zıtlaştıkları noktanın şurası olduğunu söylemek lazım. Tanrı'nın e, varlık ve mahiyeti arasında bir ayrım yapabilir miyiz ya da Tanrı'da varlık mahiyet şeklinde bir ayrım var mıdır yok mudur şeklindeki bir tartışma hmm. ama bu da nihayetinde şey nasıl söyleyeyim o Tanrı görüşüne indirgenebilir bu bizzat daha doğrusu zorunlu varlık ve kadim varlık şeklindeki karşılıklı indirgenebilir fakat kelami gelenek içerisinde çok büyük bir kesim i̇bn Sina gibi düşünürken ee, çok e, yine birkaç isim, İmam Gazali, İmam Razi, Beyzavi gibi isimler de e, varlık mahiyet ayrımının e, Allah Teala içinde yapılabileceğini söylerler. Bunun ben merkezi bir konu olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. Yani şu anlamda eğer çatışmacı bir tarzda okuyacaksak felsefe ve kelam arasındaki ilişkiyi, bu çatışma noktası... Alt detaylarda sürekli akarken ana noktaları yakalamamız gerekiyor. Ben o ana noktaları vurgulamaya çalışıyorum. Yoksa İmam Razi'ye sorarsanız İmam Razi nihayet okulde şöyle diyecek. Yani diyecek ki ben bu eserde i̇bn Sina'nın savunduğu bütün ilkelere de, bütün mebadiye de, mesaile de, bunların uzantılarına da her yönüne karşım şeklinde bir ifade kullanacak yani İmam Razi'nin, i̇bn Sina dönük eleştirilerinin bütün bir e, sistemin, bütün alt noktalarında devam ettiğini biliyoruz. Ama ana noktaları bulalım diyor. İkinci nokta İmam Razi söz konusu olduğu zaman nefsle ilgili tartışmalar olduğunu düşünüyorum ben. E, fakat bu bütün müteahkirik dönem kelama yayılmamış olabilir. E, ben e, nefs konusunda yani insan nefsinin soyut mu olduğu... Yoksa latif bir cisim mi olduğu noktasındaki tartışmanın e, ahiretle ilgili tartışmayı da etkileyen temel noktalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu nokta hem insanın ibadetlerinin anlamı, hem e, öldükten sonra dirilişin anlamı, hem ahiretle ilgili görüşlerinin, e, daha doğrusu ahirette nasıl dirileceğimizle ilgili tartışmaların, ee, anlamı burada ortaya çıkıyor. Razi ve e, Razi geleneğine mensup isimler, nefsin mücerdet olmasından salatif bir cisim olarak kabul edilmesinin hem geleneksel kelama daha uygun olduğu hem İslam dininin e, ahirette bedensel diriliş gibi e, yaklaşımlarına daha uygun olduğu noktasında bir Çerçeveye sahipler. Hocam, sesimi alabiliyor musunuz? Geliyor hocam sesimiz. Son bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu da şu, yani e, tevilin sınırların noktasında da iki gelenek arasında güçlü bir e, farklılık olduğunu düşünüyorum. Yani biz e, dinde, metinlerde ifade edilen hakikatlerin Hı -hı ya da bunların bir hakikat olup olmadığının nasıl anlaşılacağı noktasında İbn Sinacı gelenekle felsefi gelenek, doğrusu kelami gelenek arasında bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Şöyle özellikle ahirete ve gayba ilişkin olan konularda e, efendime söyleyeyim metnin nasıl anlaşılması gerektiği noktasında farklılık var. Mesela Razi de İmam Gazali de e, e, bütün bir peygamberlerin mesela bedensel diriliş noktasında ittifak ettiklerine vurgu yapmaları, e, ahiretteki durumların tevil edilemeyeceği, Efendime söyleyeyim Allah Taala'nın kemal ve celal sıfatlarıyla aykırı olmamak şartıyla verilen haberlerin her halükarda tevil edilmemesi gerektiği noktasında bir ittifaktan bahsediyorlar. Oysa biz felsefi gelenekte bu özellikle metinlerin bu tarz metinlerin tevillerinde çok e, daha efendime söyleyeyim hani e, İbn Sina için nasıl söylenir bilmiyorum ama Farabi de de İbn Bahçe'de de İbn Rüşde de şöyle bir şey var. Yani bir e, havas var, bir avam var, bir havasul havas var ve her birinin e, cedeli tarzda, hitabi tarzda, burhani tarzda e, ki ee, anlamalarını farklı farklı olduğunu ifade eden görüşlerini bu çerçevede ifade edeyim. Şimdi nihai olarak şunu söyleyeceğim ee, Caner Hocam. Evet. Razi söz konusu olduğu zaman, İmam Razi söz konusu olduğu zaman diyorum ki İmam Razi hem felsefi hem kelami hem mutezilik kelami geleneğin bir haslasını kendi eserlerinde çıkaran bu haslayı çıkarması itibariyle de eserlerinde meselelerin e, karşı karşıya geldiği, kavramların zaman zaman yaklaştığı, her üç gelenek de nazari ekol olması itibariyle, yöntem itibariyle de yaklaştıkları noktalar var. Ve İmam Razi bu açlardan bakıldığında eserlerinde bir e, hem felsefi hem mutezili hem eşari kelamının bir e, etkisini görmemiz mümkün. Fakat nihai olarak baktığımızda İmam Razi'nin dünya ya yaklaşımı, insanın kurtuluşuna dair yaklaşımı, e, varoluşa dair yaklaşımı, Tanrı'ya dair yaklaşımı, e, evrendeki efendime söyleyeyim e, nedenselliğe yaklaşımı noktalarında baktığımızda onun e, felsefi geleneğin ya da felsefenin temel iddialarını e, paylaştığını söylememiz mümkün değildir. Bu anlamıyla felsefi kelam ifadesi meseleler için doğru olabilirken, kelamın bizatihi kendi iddiaları itibariyle çok doğru görünmemek, görünmemektedir. E, Felsefe-kelam ilişkisi bağlamında e, Razi ile ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Ya elbette bu konular uzatılabilir. Razi'nin çok çok farklı yönleri var, farklı meselelerde uzun uzadıya konuşulabilir. Ama felsefe-kelam ilişkisini merkeze aldığım zaman ben Cabir'in'in telfiki tedahül iddiasının doğru olmadığını söylemiş oluyorum. İbni Haldun'un meseleleri hiç içe geçtiği iddiasının doğru olmadığını söylemiş oluyorum. E, dikkatli bir okuyucunun meseleleri birbirinden ayırt edebileceğini söylüyorum. Yöntem itibariyle zaten bunlar nazarı gelenekler oldukları için benzeşiyorlar. E, diğer taraftan sistem, e, yönelimler ve ana iddialar, e, faili muhtar mocip bizzat gibi ana iddiaları bakımından bir tedahülden bahsedilemeyeceğini söylüyorum. Dolayısıyla kelamcılar, e, daha doğrusu filozoflar olmasa bile 12. yüzyıldaki, yüzyıldan sonraki tartışmanın hala felsefe kelam arasında ama bir tarz bir tür monolog tarzında devam ettiğini söylemek lazım. Yani doğrudan filozoflar yok e, iselerde. İmam Razi'nin bizzati kendisi filozofların rollerini de üstlenerek eserlerini hem felsefenin hem e, ehli sünnetin hem mutezilenin görüşlerini ifade edecek tarzda yazıyor. Zaten o kendisinin özgünlüğünü tanımlarken de biraz öyle tanımlıyor Nihayetü'l-Ukul'ün başında. Diyor ki ben bu kitabımda birkaç noktadan e, özgünlük yakaladım. Bunlardan bir tanesi de bu işte. Eğer bir delil yoksa, Mu'tezile'nin bir iddiası varsa ama deliller yoksa ben onlar adına deliller tertip ettim. Ki biz hakikaten baktığımız zaman hem klasik dönemdeki birçok iddianın delilinin İmam Razi tarafından yeniden yazıldığını, yani mutezile olsaydı bugün ehli sünnete karşı ne derdi onunla ilgili kendisi deliller tertip ettiğini görüyoruz bu açıdan bakıldığında da İslam düşünce tarihindeki düşünceleri yeniden bize aksettirmiyor yani sadece aksettirmiyor aynı zamanda bunları yeniden de yazıyor iddiaları iddiaların uzantısını ve benzeri bugün hani e, mahiyetle ilgili tartışmaların birçok şeyi onun tarafından dile getirilmiş. Aynı zamanda e, Tanrı'daki varlık mahiyet ilişkilerinin bu kadar derinliğine sorgulanması onun itirazları sonrasında ortaya çıkan bir şey. Mahiyet mecul müdür değil midir onun başlıkları, bu tür dünya kadar başlıklar onun tarafından icat ediliyor. Onun için de hem felsefe hem kelama yeni bir yön verdiği için de biz ona imam diyoruz. Ve son sözümüz de bu olsun. İmam'a rahmet olsun. Teşekkür ederiz Hacı Ağzınıza sağlık, ilmize sağlık. Yani çizdiğiniz manzara ve e, Razi ile ilgili yani bizim bildiğimiz asiklopedik bilgilerden yola çıkarak şunları söyleyebilirim. Hani gençlik yıllarında birçok münazara ile geçiriyor e, hayatını. Fatinilere, kerramilere karşı, işte felasifeye karşı, belki Hristiyanlara karşı. E, gençlik yıllarında herhalde 20'li yaşlarında birçok münazaraya katılan bir isim. Evet. Ee, aynı zamanda çok fazla ilmi seyahatte bulunmuş. yani Harezen bölgesinde, Horasan bölgesinde. E, yani Bugün belki Türkistan, Afganistan ve Hindistan bölgelerinin birçok şehrine seyahat etmiş. Bu da bize şunu gösterir. Yani Razi, Müslümanların etkilendiği o batini ya da işte Hint, eski Hint geleneklerinden gelen düşünceleri, İran geleneklerinden gelen düşünceleri ve benzeri tanımış, bilmiş. O gezdiği, ilmi seyahat yaptığı yerlerdeki yerel halkın inançlarına belki şahit olmuş. Buradan sanki bir misyon edinerek, İslam'ın hani tevhid düşüncesi bağlamında, adalet bağlamında, kelamın ana çatısını da dikkate alarak, ee, ve tabi içinde yaşadığı dönemin de hani e, hem bilimsel perspektifini de belki yeniden gözden geçirmek suretiyle hem İbn Sina'yı işte hem de Gazali'nin e, bıraktığı mirası öyle bir eleştirmek ve ilimleri bir anlamda kelam bünyesinde toparlayıp bir ilimler birliği e, çatısı oluşturmak gibi bir proje e, amaç edilmiş gayetmiş. Ve bunu da hani yeni kelam diyebileceğimiz e, ve tahkik yöntemiyle e, bir anlamda başarmış bir isim olarak sanki ön plana çıkıyor. Ve kendisinden sonra da e, hem Osmanlı düşüncesini e, hem de İslam düşüncesini bir anlamda belirleyen bir isim olmuş Fahrettin Razi. E, felsefe, e, Fahrettin Razi geleneğiyle artık o, o düşünceler de devam etmiş gördüğünüz kadarıyla. <gülüyor> evet. Tabii bu anlamda şunu da siz belirttiniz, aslında felsefe ile kelamı böyle aynileştiren bir isim değil. E, metot olarak, gaye olarak, işte kavramsal e, açıdan belki birbirine yakınlığını e, göstermiş ama ana meseleler açısından, e, işte, faali, muhtar, vacip, bizzat e, ayrımında olduğu gibi o farklılığı koruyan bir yaklaşımını da e, Razi'de görüyoruz. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu. Aydınlattınız bizi. Bilminize ve ağzınıza sağlık. Dilerseniz soru kısmına geçelim. Arkadaşların soruları varsa size yönelsinler. Ben arkadaşlara söz vereyim. Buyurun arkadaşlar sorunuz varsa hocamıza yöneltebilirsiniz. Evet. Suat Doğan. Hocam sesim geliyor mu acaba? Evet duyuyoruz. Hocam hayırlı akşamlar öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben şunu merak ediyorum hocam genel bir malumat olarak bildiğimiz belki yanlış bir noktayı ifade edeceğim ama felsefe için ya da vahiy açısından düşündüğümüzde hocam, felsefe için vahiy bir otorite midir, otorite değil midir? Ama Kemal e, kelam ilmi açısından düşündüğümüzde vahiyin kelam açısından bir otorite olduğunu ifade ediyoruz. E, bu açıdan e, Fahrettin Razi e, perspektifinden baktığımızda vahiy bir otorite olarak ifade edilebilir hocam. Evet. Yani e, şu Arkamda şurada bir kitap göreceksin. Buradan buraya şöyle devam eden o Razi'nin Kur'an-ı Kerim tefsirini gösteriyor sana. Dolayısıyla şöyle söylemek lazım. Elbette kelamcılar da, Fahrettin Razi de bilgi teorilerini inşa ederlerken bunu dikkate alarak inşa ediyorlar. Bilgi teorilerini inşa ederken diyorlar ki bizim bilgilerimiz bir zorunlu bilgilerden oluşuyor. İkincisi mükteseb bilgilerden oluşuyor. Üçüncüsü e, duyuların verdiği bilgilerden oluşuyor. Dördüncüsü e, mütevâtirat'tan oluşuyor. Mütevatirat e, söz konusu olduğu zaman da haberden oluşuyor. Yani haberde mütevâtirat ve haberi resul olarak ayrılıyor. Yani şey e, tersi de olabilir. Çok şey değilim. Hani e, şimdi e, önemli değil o. Haberi Resul dolayısıyla e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdikleri, yani Kur'an-ı Kerim'de dahil olmak üzere bir bilgi e, kaynağıdır. Ve bunun e, ispatını da İmam Razi çok uzun şekillerde yapar. Yani Peygamber'in söylediklerinin bizim için delil olması, bilgi ifade etmesi ne anlama geliyor sorusunu İmam Razi de hem Kelami Geyenek'te uzun uzadıya tartışır. Ee, onlar nihayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Teala'nın elçisi olduğu ispat edildiğinde mucizeyle ve onun doğru söylediği kabul edildiğinde e, bizim Efendime söyleyeyim Peygamber'in verdiği haberleri bir bilgi olarak kabul etmemiz gerektiği üzerine kuruludur. Fakat burada bir nüansı e, görmek gerekiyor. O da şu. Kelamda e, kabul edilen bilgiler e, temelde farklı farklıdır. Bunlardan bir tanesi şu. Aklen ispat edilmesi gereken yerler vardır. Aklen ispat edilmesi gereken yerlerde e, aklın bir bilgi kaynağı olduğunu kabul etmemiz lazım. Mesela ne? Mesela Allah Teala'nın varlığı, mesela Allah Teala'nın faili muhtar olduğu, mesela Allah Teala'nın peygamber gönderdiği ve peygamber aleyhissalatü vesselamın bir peygamber olduğu. İkisi farklı şeyler. Biri genel nübüvvetin imkanı, biri peygamberliğin imkanı. İmam Razi gibi isimler diyorlar ki, biz peygamberin peygamberliğini Kur'an'dan delillendirirsek, e, diğer taraftan Kur'an'ın da peygamber tarafından bize söylendiği için doğru olduğunu kabul edersek kısır döngü oluşur. Bu kısır döngüden kurtulmak için bu az önce saydığım dört noktanın yani Allah Teala'nın varlığının faal muhtar olduğunun peygamber gönderdiğinin ve bizim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize peygamber olarak gönderdiğinin ispat edilmesi lazım. Nakle başvurmadan, akıl olarak ki kısır döngüye düşmeyelim. Fakat şimdi bazı konular var. Ne gibi? Mesela ahiret gibi. Şimdi genellikle insanlar ahireti e, nasıl ispat ettiğimizi sorduklarında bize Müslüman olarak diyoruz ki Peygamberimiz öyle haber verdi. Doğru bir elçinin verdiği haberi biz doğru kabul ederiz. İmam Razi Nihayetül Ukul'da bunu anlatıyor. Muhassal'da bir bölüm var. Dolayısıyla biz mümkün... Olan sınır içerisinde olduğu müddetçe, bu burası önemli, yani Peygamber e, aleyhissalatü vesselam zorunluların zorunluluğunu ya da imkansızların imkansızlığını kaldırmaz. Ancak mümkün olan sınırlar içerisinde verdiği haberi e, biz doğru kabul ederiz. İşte ahiretin imkanı da böyle bir şeydir e, ahirette karşılaşacağımız durumlarda mümkündür. Yani bu dünyanın bozulup yeni bir dünya kurulması mümkündür. Bu dünyada olduğu gibi orada insanların yaratılması mümkündür. Efendime söyleyeyim, bu mümkünleri bize haber verdiğinde biz kabul ederiz. Dolayısıyla razı için elbette ve kesinlikle e, Peygamberin, e, mütevatir haberinin, haber-i verdiği bilgi, bilgidir. Fakat bu bilginin dediğim gibi mümkünler dairesinde olması gerekir. İkincisi de, akli olarak ispat edilen noktalarda olmaması gerekir. Felsefe geleneği açısından bakıldığında, felsefe de farklılaşıyor. Yani Kindi'nin başka bir duruşu var, Farabi'nin başka bir duruşu var, i̇bn Sinan'ın başka bir duruşu var. Kindi'ye sorarsak, vahiy bilgi, insani bilgiden üstündür. Farabi'ye sorarsak, e, vahiy bilgi hakikatin bir e, felsefi hakikatin bir yorumudur. i̇bn Sina'ya sorarsak e, i̇bn Sina vahyin bize e, nazari noktalarda tembih bilgisi verdiğini ameli noktalarda hem ilke hem de sonuç bilgisi verdiğini söyler. Yani orada biraz şey e, nedir adını söyleyeyim gelenek farklılaşıyor. E, İmam Razi açısından da durum az önce söylediğim gibi. Yani ben şöyle diyebilirdim sana ya bu bu tefsiri yazan adam bilgi kabul etmez mi diyebilirdim ama hani bunu dedikten sonra teorik olarak da nasıl temellendiriyor onu da söyleyeyim dedim ki cevabım e, şey olmasın yani nasıl söyleyeyim sıradan e, bir cevap olmasın nasıl Teşekkür temellendirdiğini de anlatmış ederim. oldum. Suat Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Evet arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Ümer Hanım bir hocam, şey var. hocam, var mı sorunuz? Delamcılar var burada hocam. Evet. E, Abdullah Hoca burada. Hümeyre Hoca. Evet, yani hocam. onların soru sormasını bekliyorum açıkçası. <gülüyor> Hocam ben de e, yani İbni Haldun'un yaklaşımı kelamcılar arasında hani meşhurdur özellikle mez dönemi için e, söyleriz. Ve şey e, yani mevakıf, Cürcane'nin mevakıfı hep e, verilen örneklerden biridir. Üç cilt işte ilk cildi bilgi konusudur, ikinci cildi varlık konusudur. Ancak üçüncü cilde ilahiyat konuları e, hani yer verilmiştir. O da bir cildi kapsar şeklinde. Dolayısıyla konuların ağırlığını o felsefi e, kelam e, konusu için bir delil olarak e, zikredilir genel olarak. E, konuların ağırlığı konusuna ne diyeceksiniz hocam? Siz bu İbn Haldun'un görüşüne katılmıyorsunuz. Hani konuların ağırlığının değişmesi, bilgi varlık konularına ilahiyat konularından daha fazla önem verilmesi e, şeyden bahsettiniz. Yani felsefe ile kelamın hani karşılaştırılarak. O görüşlerin devam ettiğini, bu e, konulardaki yoğunluk e, felsefecilerin görüşlerini de alıp tartışmaları sebebiyle midir? Değil, şundan değil. <gülüyor> Beşinden değil diyelim de sonra ne <gülüyor> şey yaparız, seyir de Değil, şundan değil. Şimdi e, bilgi tartışmaları, bilgi tartışmalarındaki bilgi tanımları İmam Maturidin'in tanımı var orada değil mi? Efendime söyleyeyim, İmam Eşari'nin tanımı var, sıfat tanımları var, Bakillani'nin tanımı var, Cüveyi'nin tanımı var. Bunlar nereden geliyor? Bu, bunlar kerami gelenekte tartışılıyor. İmam Matrudi'nin kitabında, Kitab-ı Tevhid'de bir bölüm var. E, Mu'tezile zaten bunları güçlü bir şekilde tartışıyordu. Yani kitap, e, geç dönem mu'tezilesine baksanız bile, işte Efendime söyleyeyim, e, Usul-ül baksanız bile, Şer-i usul orada uzun uzadı ya. Zaten problem şu, metafizik bilgi mümkün mü değil mi tartışmasını kelamcı yapacak zaten. Bunu yapmak zorundaydı. Dolayısıyla bu şey itibariyle değil, tasavvur tasdiki ele alması itibariyle evet, orada bir şey var. Deliller, deliller tartışması da değil. Deliller tartışması da başından beri kelamda olan tartışma bununla ilgili ilgili çalışmalar da var. Türkçe'de çalışmalar var. Erken dönem kelamında deliller tartışması. Dolayısıyla orayı da tam olarak e, felsefeden gelmiş gibi bakamayız. Yani kelamcıların bu müteahkir dönemdeki kelam kitaplarının büyük bölümüne üvey evlat muamelesi yapmasını anlamakta zorlanıyorum. Yani yapsınlar e, önemli değil ama zorlanıyorum. E, ne dediniz başka? Mesela varlık konuları. Umuramme, değil mi? İllet malum konusu kelamda yok mu? Vakılen kitabında cildin yarısını tutuyor neredeyse. Ee, efendime söyleyeyim kıdem huduz e, tartışmaları benzer şekilde e, illet malum tartışmasını söyledim. Varlık mahiyet e, varlık mahiyet olarak değilse de varlık adem olarak değil mi? Ee, hal, adem ve varlık görüşleri çok büyük bir bölüm tutuyor. İmam Razi'nin yaptığı şey şu, klasik kelam kitaplarında da olan, felsefe kitaplarında da olan genel kavramlar, tartışmalarını bir araya getirmek. İmam Razi'den önce bu bölüm bu kadar sıkı bir şekilde bir araya getirilmiş değil, felsefede de değil. Yani e, e, Behmen Yar'ın bu tür çabaları var. İmam Gazani'nin e zannediyorum miyar Dilimde bir bölüm var ve benzeri ama tam anlamıyla umur Amme diye bir başlık açıp ya da İlahiyat-ı Amme diye bir başlık açıp bir bölüm tahsis eden İmam Razi ama bu içerideki tartışmaların tamamı klasik kelamda da var. Bunlar da yok değil. Cevher-i Aras konularına gelince Cevher-i Aras konularının birçok tartışmasının mutezile de olduğunu biliyoruz değil mi? Yani İbn Metteveh'in tezkiresini düşün. Efendime söyleyeyim, mesailül hilafı düşünün, İmam Eşari'nin makalatü'l-islamiyyinde anlattıkları mevzuları düşünün. Dolayısıyla eğer Eşari kelamı Eşari kelamında gunyeye falan indirgemezseniz o kelami geleneğin tamamında bu tür tartışmalar var. Niye hacim olarak kabardı? Hacim olarak şundan kabardı. Ee, İmam Gazza'nın iktisatta bir anlamda dışarıda tuttuğu konular yeniden kelama çağrılınca, gelin buraya, siz buranın asli malısınız, sizin üzerine konuşmamız lazım denilince, onlar gelince, bir dakika siz biraz antik kaldınız çünkü sizin üzerinize e, i̇bn Sina çok şey söyledi, onları da dikkate alarak bir şey konuşabilecek misiniz bakayım dendiğinde, bu sefer hem İbn Sina'nın tartışmaları hem efendime söyleyeyim klasik kelamın tartışmaları hacmi biraz kabarttı. Ama zaten bütün hikaye de burada yani kelam akli olarak bir inşa ise akli olarak inşanın yapıldığı yer burası. İlahiyatı hasseye geçtiğimizde yani o bahsettiğiniz son kısmı üçüncü ciltte geçtiğimizde üçüncü ciltte Allah Teala'nın ispatı dışında. Sıfatlarını oturup aklen inşa edemezsiniz ki, isimlerini aklen inşa edemiyorsunuz, ve aklen temellendirebilirsiniz tamam ama ahiret yine söz konusu olduğu zaman e, haberi Resul'e gideceksiniz. Orada da zaten hani hangi geleneğe mensupsanız o geleneğe mensup olduğunuz cümleler aşağı yukarı herkeste aynı, kimse farklılaşmıyor. O bölümlerdeki en fazla tartışmalar nerededir? E, halgul ef'al bahislerindedir. Dolayısıyla o da zaten kelamın özmandır. Ben dolayısıyla müteahkirin dönem söz konusu olduğu zaman İbni Haldun'un e, ihvasına kapılıp e, müteahkirin dönem kelamını felsefi diye dışlamanın Türkiye'ye, Türkiye'deki düşünce hayatına yani kelam dışlamış dışlamamış başka bir şey ama Türkiye'deki düşünce hayatına çok şey kaybettirdiğini ve tartışmaları e, sığlaştırdığını düşünüyorum. Mümeyre senin sorunun cevabı biraz böyle verilebilir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Eyvallah. Evet arkadaşlar varsa son bir soru alabiliriz. Yoksa programımızı kapatalım. Bir saat 15 dakika oldu çünkü. E, saat zaman geç. Sanırım Yok hocam tekrar çok teşekkür ederim hem e, kendi adıma hem arkadaşlar adına güzel bir program oldu dilminize ve ağzınıza sağlık e, biz iki haftada bir böyle programlar yapıyoruz e, iki hafta sonra arkadaşlarla da tekrar görüşmek dileğiyle diyelim hepinize Allah'a emanet ediyorum hayırlı geceler diliyorum hayırlı akşamlar iyi geceler Allah'a emanet olun